Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta size Discord server'ımızı göstermek istiyorum. Discord server'ımızda size şöyle demek istiyorum. Güzel sohbetlerimiz var. En azından çoğu zaman. Burada Discord'un kenarı zaten sohbet ve muhabbet. Bunu fark etmişsinizdir. Durun. 8 kişiyiz. Kullanıcı adımı direkt görkem zaten. Bana direktten yazabilirsiniz. Kısacası şu anlık metin kanalları ve şey şey olayımız da, rol olayımız da var. Bu rollere göre herkes yerli yersiz şeyleri var. Mesela kız bahsetme etkisi var. Ama yönetici değiller. Denetim kaydını görebiliyorlar. Üyelere bir şey yapamıyorlar. Rolleri yönetemiyorlar. Kanallara bakamıyorlar. Davet oluşturabilirler. Yine dediğim gibi. Zaten davet herkes yapabilir. Kendi adlarını değiştirebilirler. Metin kanalları mesaj gönder. Eee... Hayır bunlar, bunlar yok. Mesajlara... Yoo, ay, başkalarına karışmasınlar. Bağlantı yerleştirebilir. Dosya, mesaj geçmişini oku. Misal rollerden bahsetmesin. Ayrıca emoji'ler bağlan, konuş, tamam. Klasik şeyler. Böyle kalsın. Yüksek kıdemli var, bunda çok bir şey değişmiyor. Masajcı ayrı gösteriyoruz. Denetim kaydını görebiliyor yine. Bu sefer davet oluşturuyor, kullanıcı adını değiştiriyor, webhook'ları yönetebiliyor ayrıca. Mesaj gönderebiliyor, metin doküman mesajı gönder, mesajları yönetme. Mesaj geçmişini okuyabiliyor. Rollerden bahsedebilir, tepki ekleyebilir, bağlan, konuş. Bu kadar. Sonraki rolümüz efsane ki bu en iyisi. Bu Gerçekten güvendiklerime veriyorum. Denetim kaydını görebiliyor. Kanal rolleri yönetebiliyor. Kanalları üyeleri atabilir. Üyeleri engelleyebilir. Davet oluştur. Yani bayağı bir şey yapabilir. <gülüyor> Aynen. Üyeleri susturmasın. Onlar konuşabilir Ertuğrul'u yönetici rolü biliyorsunuz bu sadece bende var her şeyim açık ve ismin rengi doğasıyla sarı yaptım de dostluk özeti veriyoruz yakın arkadaşlarımıza bu ayrı bir rol Hatta açayım Evet tamam devam ediyorum bir gözüküyor yani siz denetim kaydını zaten herkes görüntülesin ee, kanal ismini değiştirmesine gerek yok davet oluştur kullanıcı adlarını yönet diğer üyelere bir şey yapmasınlar ve emojileri metin kanallarını hadi buna da gerek yok mesajları yönetme mesaj geçmiş nokta evriyon kullan harici majiler bağlan konuş Tamam discord'umuza erseniz çok iyi olur şu anlık sadece Minecraft var ama daha sonra PUBG mobili veya başka oyunu eklemeyi düşünürüz bu birlikte oynama yeri kendinize iyi bakın aşağıdan attığım linkten de gelmeyi unutmayınız şu anlık gelen herkese kıdemli veriyoruz